Arkadaşlar herkese merhabalar. Bir yeni videoya Yine sizlerleyim. Çok yorum geldi arkadaşlar. Çok soru gel geldi. Revval motorumuzla ilgili bu soruları sizler için yanıtlayacağım. Ama ilk olarak yanıtlamaya başlamadan önce başıma neler geldi? Benim kendi tecrübelerim neler? Onları sizlere anlatacağım. İlk olarak şöyle başlayalım arkadaşlar. Videomuzda beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Bolca ne kadar yorum yapar, ne kadar soru atarsanız... Ben de o kadar fazla bu motorla ilgili başıma gelen sıkıntıları, sorunları sizlerle paylaşacağım. Direktten videomuza ilk olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar, motor yaklaşık 4000 kilometreden belli. Ben de başıma neler geldi zaten bir önceki videoyu izlediğiniz varsa biliyordur. Ben de kendi tecrübelerime dayanarak sizlere bunları paylaşacağım. İlk olarak şöyle, motor 50 cc arkadaşlar, 50 cc, 80 cc yapmadım. Nedenlerine gelelim. Nedeni şu. İlk olarak böyle bir başlangıç yapayım. Ondan sonra detaylarını ineceğiz. Başıma gelen sıkıntıları anlatacağım sizlere. 80cc yapmamın sebebi arkadaşlar motorun üst bölümü yüksek geleceği için alt taraf yani krank bölümünde sıkıntı çıkacak. Başına gelen birçok arkadaşım var. O yüzden ben de motorun orijinali yani alt kısım alçak kalırsa bu sefer krankımızda bozulmalar ya da krank kolu kırmaları gibi problemler yaratıyor. Motorumuz orijinal olduğu gibi 50 de kullanmaktayım. Başıma gelen ilk sıkıntılardan bir tanesi herkesin de başına geleceği sıkıntılardan bir tanesi yani Revival ya da 50cc ya da skuter kullanıcılardan ee, yaklaşık 3000 kilometredeyken 3000-3500 kilometredeyken arkadaşlar motorumuzun kayışı koptu zaten bir önceki videodan da bahsetmiştim bu motorlarda kronik bir sıkıntı Skuturlarda kronik bir sıkıntı ya da bizim Revival'lerde diğer motorların başına da geliyor bu kayış kopma yani Revival kayış kopar uzak durmamıza gerek yok Çoğu skuterlarda olduğu gibi bizim motorumuzda da kayış kopması yaşandı. 3500 km derken kayışımız koptu. Bunun nedenleri arkadaşlar aslında şu mondial servisi ya da bayisi üreteni kayışın ilk etapta fabrikasyon olarak iyi gelmemesi. Biz bunu neyle değiştirdik? Biz bunu bando kayışla değişimini yaptık. Bando kayışla serviste değiştirdim. Vaktim olmadığı için fiyat bilgisi de vereyim. 110 TL'ye bando kayışla değişimini yaptık. Arkadaşlar kayış değişiminden sonra motor gerçekten şöyle mesela dip gaz falan kullanıyorsanız artık bunu yarım gazla kullanıyorsunuz. Çünkü motorun da gidişinde de baya fark etti. Motorda vın vın vın diye sesler geliyor olabilir. Vibrasyon sesi bu da kayış etken oluyor. Bunları... Kayış değişimi yaptıktan sonra bando kayışına geçtikten sonra hem çekiş olarak hem gidiş olarak da bayağı bir fark etti arkadaşlar maliyette 110 TL oldu. Biz dahaki kayış koparma sıkıntısı olursa başımızda bunun değişimini sizler için çekeceğim. Kendim yapacağım. Zaten biliyorsunuz genelde araç videoları çekiyorum. Araç tamir, araç görsel araç çekimleri de yapıyoruz. Bu sebepten birinci sıkıntımız bu. Ama şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Arkadaşlar şimdi geldi YouTube'a attım. Bir önceki videoda sizlerin gelen sorunlarını şöyle bakarak yanıtlamaya çalışacağım. Ee, titreşimli sos istemiş reis 75 basıyor dedin. Tek testi tip gazda çok ses çıkarıyor mu? Işı i̇şte açıkçası skuturların çıkardığı ses kadar çıkarıyor arkadaşlar. Fazla bir rahatsız edici ses yok. Zaten rüzgar sesinden motor sesini duymuyorsunuz. Yani bana öyle gidiyor. Motor şu anki haliyle net olarak düz yolda 65 ile 70 arası yapıyor. Ben bir 90 kiloyum arkadaşlar. Motorun düz yolda yani yeni aşağıda 70-75'e kadar çıkıyor. Onu söyleyebilirim. Zaten daha önceki videomda da söyledim. Bu motorla 110 kilometrelik bir yol katettim. Herhangi bir başıma bir aksilik falan çıkarmadan buraya kadar getirdi. Şimdi sorulara yine bakmaya devam edelim. Bunlardan bir tanesi Adem Püskül demiş ki ben de almayı düşünüyorum. 3-4 bin km kayış koparır demişsiniz. Acaba bunu sürekli yapıyor mu yoksa? Alındığı ilk zaman mı yapıyor? Evet arkadaşlar aslında alındığı ilk zamanlar yani 3000 ile 4000 kilometre arası motorun fabrikasyon geldiği kayışın kalitesi düşük olduğu için 3 ya da 4000 kilometre ortalama bu kilometreler arasında kayış koparabiliyor. Tabii ki bu sizin kullanımıza bağlı kişi kullanırsınız daha sert kullanırsınız daha erken de kopabilir daha uzun geç sürelerde de kopabilir ama bando kayışla bunu çözüyorsunuz. Yaklaşık zaten bakımına göre sizi 10.000 ya da 8.000 kilometre kadar götüreceğini düşünüyorum biz bu bando kayışında. Yani normal skuturların başına gelebilecek sıkıntılardan bir tanesi kayış koparma. Kayış sertleşirse kopar, adi kayış kullanırsanız yani sert kayış kullanırsanız yine kopartabilirsin Yani bu Honda'da da böyle, Yamaha'da da böyle, Küba motorlarında da böyle. Yani kayışı e, kopmayacak ömür boyu olan bir kayış yok. Zamanı gelince zaten 5.000'den 5000 ya da 10.000'den 10.000'e kayış değişmenizi sizlere öneririm. Sorumlarımızdan bir tanesi de Gökhan Sağlık demiş ki ben de almak istiyorum abi alınırım sence pişman mısın sen aldığını arkadaşlar kesinlikle pişman değilim hem görüntüsü çok şirin hem e, herhangi bir öyle büyük bir sorun çıkarmadığı farı patlamadığı tuşlarında sıkıntı yok kaportası sağlam yani bence e, Mondial'in yaptığım e, sağlam skuturlardan bir tanesi herhangi bir başımı ağrıtacak bir şey olmadı çalıştırması da güzel sabah soğuklarda geç çalışma gibi sıkıntılar yapmıyor ama Başına bu tarz sıkıntılar gelmiş olan insanlar var arkadaşlar. Bunun sebeplerini de açıklayacağım. Yani alınabilecek motorlardan bir tanesi ama şu anki fiyat bazında söyleyeyim arkadaşlar. Benim bildiğim kader ile 9.900 TL'ye kadar çıktı. 6.500'lü bunun sıfırları. Şu an 9. ,000... Arkadaşlar aşağı yukarı genel merak edilen sorular bunlar. Motora ileriki zamanlarda neler yapacağım. Onları size de kısaca bahsedeyim. Bu motora Amerikan park çok yakışıyor. Daha önce yapan birisini gördüm. Amerikan park montajımızı yapacağız. İsteyenler talebi olursa arkadaşlar yorumlar kısmında belirsin. Amerikan Park montaj videosu gelsin mi? Tabii ki farlarımızı da turuncu yapıp ön kısmındaki sinyalleri de turuncu kaplama işlemi yapacağım. Bunların tüm detaylarını sizlerle birlikte göstermek isterim. Tabii ki talebiniz ne kadar olursa o kadar çok sizlere bunları yanıtacağım. Genel olarak gelen sorular bu şekilde. Hem sadece böyle anlatmayacağım arkadaşlar. Motorun kullanımı da geçeceğiz. Onlar da birazdan sizlerle merhabalar. Kendi üretimimiz olan Mondial Revival'ler için çıkarmış olduğumuz kıvırcık paspatlarını sizlere biraz tanıtmak isterim. Bunu alacak olan arkadaşlar şüphesiz ki bu videoyu izleyerekten kendileri de karar kılacaktır. Zaten çok merak ediliyor arkadaşlar. Kıvırcık paspas ya da Revival'ler için üretilen paspaslar yok. Ben de bunu fark ettim ve sizler için özel olarak üretmeye başladım. İlk olarak görüyorsunuz zaten bizim turkaz motorumuzda kırmızı paspas var. Turkaz motorları da oldukça yakışıyor. Şu anlık kırmızı rengini ürettik. Yakında siyah ve turkaz renkleri sizlerle birlikte olacaktır. Paspas, pas gördüğünüz gibi fit kesin paspas. Pas. Herhangi bir hata, kusur ve çıkıntı olmayacak şekilde sizler için özel üretime başladık. Bunu almak istiyorsanız biliyorsunuz arkadaşlar aşağıda açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradan iletişime geçip N11 sitemizden sizler de alışverişiniz ya da bu ürünü satın alabilirsiniz. Evet sorulara devam ediyoruz. Sorulardan bir tanesi Melis Çoban demiş ki limitör iptal edince garanti dışı kalıyor mu? Arkadaşlar bunu zaten çoğu servis kendisi iptal ediyor. Ben zaten söylemeden servisin kendisi limitörü iptal ediyor. Limitör o kadar zararlı bir şey değil. Zaten belli bir limitlere kadar açmış oluyorsunuz. Yine bir limitör sabitleyicisi var. Sadece siz bu e, alt kısıtlamayı açmış oluyorsunuz. Herhangi bir şekilde de motora bir zarar yok. bunu da bilgisini verelim. Ahmet Akalın demiş ki kaç kilometrede bir yağ değişimi yapmam lazım. Arkadaşlar skuturlar Vitesli motorlara göre biraz daha erken yağ değiştirmenizi tavsiye ederim. Yani kendiniz değiştiriyorsanız 2000'de bir değiştirirseniz motor sağlığı için çok çok daha iyi olacaktır. Maksimum 3000 diyelim buna. Ama ben kendi şahsi fikrimi soracak olanlar varsa ben 2000'de bir zaten aldığı 900 gram bir yağ 900 gram yağ değişimini sizlere tavsiye ederim. Arkadaşlar sorulardan bir tanesi en çok sorulan, merak edilen sorulardan bir tanesi B sınıf ehliyeti kaç sisi için geçerli? 50 sisi için geçerli arkadaşlar. B sınıfı ehliyetle 50 sisi motorları kullanabiliyorsunuz. Ee, sorulardan bir tanesi yine e, sigorta muayene zorunlu mu demişler. Arkadaşlar bunun sigortası zorunlu değil ama muayenemiz zorunlu. Sigortada şöyle sıkıntılar yaşayanlar var. Bir forum sitesinde gördüm bir arkadaş motosikletiyle kaza geçirmiş. Bu esnada polis tutanak tutmuş arkadaşlar. Bizim herhangi bir sigorta poliçemiz olmasa bile polis tutanak tutuyor. Tabii ki burada hakla, haksız kimse ona göre işlemler yapılıyor. Bu şekilde devam ediyor. Yani bu motorlu zaten zorunlu trafik sigortası yok. Ama yaptırmak isteyenler de yaptırabilir. Evet genel olarak bu kadar şey sizlere anlatmak istedim. Genel bilgiler olarak merak ettiklerinizi sizlere aydınlatmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar bu video çektik. Motora binmeden sürmeden de olmaz. Biraz da biniş videolarını sizlerle birlikte gösterelim. Kışın havalar soğumaya başladı. Motoru geç çalışanlar var. Arkadaşlar bu motorlarda otomatik jikle var. Karbüratörlü olmasına rağmen otomatik jiklemiz var. Motoru ilk çalışmaya esnasında neler yapmamız lazım bu soğuk havalarda? jikle nasıl devreye giriyor onları da size göstereyim çünkü oldukça bu konuda da sıkıntı çekenler var her skuturda olduğu gibi arkadaşlar kontağımızı çevirdiğimizde marş vururken e, elimizi şöyle göstereyim ben size. marş vururken e, hiç gaza basmamazlık yapmayın şu şekilde balsanıza. şöyle çalıştığı zaman elinizi gazda tutmanız gerekiyor bu şekilde marş bastığınızda elinizi şöyle yaklaşık bir 30 saniye kadar Basılı tutun arkadaşlar. Eğer hiç gaz basmazsanız otomatik cikle yani bu motorlarda devreye girmiyor. Öyle söyleyebilirim ben size. Jikle devreye girene kadar zaten anlayacaksınız devir kendi kendine yükselecek. Devir sesinin yüksek olduğunu anladığınızda bilin ki jikle devreye girmiş oluyor. Şu an bakın. Motorun rol yüksek, şu an devreye girdi, bunu bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu motor ısındığı zaman da o otomatikman jikle devreden çıkıyor, normal rol dönüyor. Eğer ben hiç gaz vermeden sabahtan sadece marş basarak motor çalışırsan, motor çalışmaz arkadaşlar. Karbüratörlü motor olduğu için biraz daha gazı açmanız lazım. Şu an mesela hala motor jiklesi açık, motor soğumuş şöyle sizlerle kalkış, kalkış ve gidişinden bahsedeceğim. İsterim bir yokuşlu bir yer olsun sizlere göstereyim. Bir sonraki videomuzda da inşallah yokuşlu bir yerde bunları sizlere göstereceğim. Frenlerinde iyi arkadaşlar önde disk var arka kampana standart olarak Kalkış gidiş olarak şehir içinde kullanılabilecek en iyi motorlardan bir tanesi Yakıt da çok güzel Yani şirin bir motor tavsiye ederim Şimdi bu kadar Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere Allah'a emanet olun